Adana 5 Ocak Fatih Yenipistan'daki son derbi oldu. Adana Spor'da futbolculuk yaptınız. Adana Demirspor'da Spor'da yazdım, yaptınız bildiğim kadarıyla. Evet. Derbi hakkında görüşlerinizi alayım. Öncelikle bugün tabii ki çok üzücü bir olay yaşadık. Şehitlerimizin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet dilerim. İnşallah <Gülüyor> olayları en kısa zamanda gidermesini isteriz, bekleriz. Ee, çok üzücü haberler. Bunların dışında da maalesef günlük hayatımıza devam etmek istiyoruz ama e, bu tarz şeylerle de o güne girmek, uyanmak, hep e, yaşamak tabii ki bizim için zor. E, ama maalesef de e, hayat bir şekilde de devam ediyor. E, bugün de bir akşamda derbi derbi vardı. Tabii son derbi Adana Demirspor, e, Adana Spor Derbisi. E, benim de hem sağ içinde hem sağ dışında da yaşadığım Ender ve güzel derbilerden bir tanesi. Ee, yani şimdi Adana Demirspor favoriydi tabii ki bu maçta ee, konum itibariyle. Ee, ama derbilerin favori favorileri de olmuyor bildiğimiz gibi. Ee, zor bir maç olacağını biliyordum maçtan önce de ee, her iki taraf için de. Ee, maçasına bakarsanız e, gitti geldi her iki tarafa da. Ee, Adana Demirspor çok erken bir penaltıyla e, bir öne geçti. Evet. İki tane daha pozisyonları da vardı e, golden sonra ama sonuç olarak da e, gerekli ikinci golü bulamayınca e, Adana Adanspor'da da oyun içinde kaldı e, ikinci yarıda da e, tabii ki bireysel hatalar da vardı Adana Demirspor tarafında e, ama futbolda sonuç olarak hatalar hatalarla olan bir oyun hata olmadan da gol olmuyor. 2 öne geçti ama 90+4 sanırım. Ya orada beraberliği buldu. İki takım da bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Pingecek'teki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Bir daha alabilir miyim soruyu? Pingecek'teki yarışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kiresunspor de 15 dakika oynur işte. Ee, şimdi bu sene e, tabii ki çok farklı. Çok e, yani şimdi ilk 6'ya bakarsak hatta 7 takım ya yani bir Biraz fark attığı gibi gözüküyor şu an. Yani bir 5-6 puan önde. Üçüncüye yani 2-2 çıktığına göre bir avantaj yakaladı. Çok da iyi gidiyor. havayla da yakaladı. Hakan Keleş Hoca ile beraber çok iyi işler yapıyorlar. Kısıtlı imkanlara rağmen iyi gidiyorlar. Şöyle diyebiliriz. Devre arasında transfer taktasını açmadılar. Bence çok akıllı ve mantıklı davrandılar. İçerideki oyuncuların paralarını ödediler. Ve atmosfere ayakta tuttular ve iyi giden bir, e, zaten iyi giden bir takım var. İyi bir havaya yakalanmış, cami olarak keletlenmiş e, bir takım görüyoruz orada. Bugün de e, öğlen maçı, maçları vardı. Çok zor bir deplasman Bolu deplasmanı kolay bir deplasman değil. Evet. E, hem hava şartlardan dolayı da. E, Bolu da özellikle son, e, hani golü yedikten sonra, ee, çok bastırdı, çok da iyi oynadı aslında bakarsanız. Ama bu tarz maçları da kazanırsa e, Giresunspor ki kazanıyor. E, şu an e, favorilerden e, bir numara gözüküyor. E, diğer takımda Samsun Samsung var, Adana Demirspor var. İşte İstanbulspor son iki haftada mağlup oldu. E, yoksa onların da aslında bir avantajı vardı Giresun'a çok yakındılar. E, ama işte zor bir lig olduğunu gösteriyor bu. Herkes herkesi yenebiliyor. Ee, tabii ki Altay ay var aşağıda e, arkadan gelen e, keçi öğren e, sürpriz bir takım e, hepsi birbirine çok yakın e, tuzla var tuzlayı da unutmayalım çok yakınlar e, şimdi burada 6-7 tane takım saydım onun için e, buradan aradan sıyrılmak çok kolay değil e, ama e, şimdi eninde sonunda e, kadro kalitesi derin olan ee, ve e, bir havaya veya bir, bir ara sprint yaparsa bir 2-3 maçlık bir galibiyet alan takım araya açabilecek gibi gözüküyor ama kolay değil. İkinci yarılar hep daha zor geçiyor. Her takım için. Ee, daha ciddi maçlar oluyor. Artık stres, baskı e, sahada bunlarda da oyuncular tabii ki bunlarla baş edebilmesi gerekiyor. Hem oyuncular hem teknik alırlar. Çok kolay bir yarış olmayacağını göstergesi oluyor bu haftalar maçlar. Biz de yani bizim kendi ligimizden dışında takip edebildiğimiz kadar takip etmeye çalışıyoruz. Çok da açıkçası bu hafta maçımız olmadığı için maçları izleyebildim. Açıkçası biz oynarken de çok da diğer ligleri takip edemiyorum. Hocam Erzurumspor forma çekilişi yapmıştık biz bugün o açıklanacak da alttan yorumlar geliyor buraya birazdan açıklanacak çekilişimiz tamamlandı Erzurumspor demişken de bunu seyircilerimizde hatırlatayım çünkü bayağı yazıyorlar alttan birazdan açıklanacak çekilişimiz sonucu Erzonspor demişken, Erzonspor'la ilgili de sorular geliyor. Siz Erzonspor'u takip ediyor musunuz? Nasıl düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, evet, Spartal'la beraber e, bir çıkış yakaladılar. E, bazen işte e, aslında takım e, kalitesi, kalite olarak çok kötü bir takım değil e, ama lig zor bir lig, kolay değil. Ama işte bazen e, bir, dediğim gibi böyle bir tane galibiyet, iki, bir iki galibiyet takım havasını değiştiriyor, ona hocayla beraber yakaladılar. Ben de Mesut Hoca ile oyuncu olarak çalıştım zamanında. Mesut Hoca antrenman kalitesi, antrenman temposu hep yüksektir. Hep %100 ister oyunculardan. Daha çok güce dayanıklı ve tempo dayanıklı bir oyun sergiler. Tam bu tarz takımları, takımların hocası bence çok da iyi işler çıkartıyor. Erzurum camiası geçen sene çıktılar. uzun Uzun bir aradan sonra. Onlar da yani kurtaracak gibi duruyor. İyi bir hava yakaladılar. Mesut Hoca da iyi işe açıklatıyor. Son 5-6 maçları doğru hatırlıyorsam bir maliyetizi görmediler. de gidiyorlar yani. Çok önemli puanlar alıyorlar. Hocam artık Bayrampaşa'ya geçelim. Bayrampaşa'ya ve 3. lig'e geçelim. Bayrampaşa son maçında Karaköprü doğru yendi 3-2 yanılıyorsan. 5 evet. beş maçta, beş maçta yenilmiyor. Kızılmıyor. Evet, son maçta da bazı olaylar oldu. Siz marul durumdayken, önce o maçtan biraz bahsedelim. Orada neler oldu? Yani ben ya oluyor bu bu tarz olaylar ya birçok yerde oluyor. Biraz uzadı bizde konu maçta. Ama açıkçası ben biraz daha oyna ilgilendiğim için arkamda veya yanında da sağında solunda neler olduğunu çok fazla takip etmiyorum. Ama aslına bakarsak tabii 2 iki dakikalık olay. Ee, orada da zaten ondan sonra çözüldü. Sakinleşti. Ee, sağ içinde de, sağ dışında da olaylar. Ee, ondan sonra normal oyunumuza geri dönebildik. Ee, tabii ki bunlarla da çok fazla meşgul olmak istemiyorum. Ben kendi işime yapmaya çalışıyorum bir şekilde. Ee, ben 7 e, maçtır buradayım. Bundan önce e, bütün lig kategorilerde yardımcılık yaptım. İşte Süper Lig'de, PTT'de, e, 2. Lig'de keza altyapıda da çalıştım. Şimdi ilk teknik direktörlük deneyim burada Bayrampaşa'da. Başlangıç için iyi de gittiğini düşünüyorum. Yedim Asya buradayım. 3 i̇şte galibiyet, 3 beraberlik, bir tane de mağlubiyetimiz var takımla beraber. Hem ben hem teknik ekibim hep beraber güzel işler yaptığımızı ve yapacağımızı düşünüyorum. Bayrampaşa'da Köklü bir camia İstanbul'da. Bundan önce de birçoğu maçını izledim. Tabii ki çok yani çok şeyler bekleniyor bizden. Takım olarak, cami olarak ama biz de sakin bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Sezon sonunda da istenilen hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki hep maç maç düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Hı. kolay değil. Bu, bu üçüncülük cidden çok zor bir lig. Ee, herkes herkesi gerçekten yenebiliyor. Görüyoruz bunu, e, hissediyoruz da. Yani maçlar kestirilemiyor. Yani, e, lider gidiyor, sonuncu takıma puan kaybedebiliyor, mağlup olabiliyor. E, cidden hiçbir maçın favorisi yok. Çünkü o gün kim daha iyi hazırlandıysa, kim daha hırslıysa, kim daha çok istekliyse, hangi takım daha çok istiyorsa o takım e, galip gelebiliyor. Hocam bana göre 2. Ligden çıkmak da çok zor ama 3. Ligden 2. çıkmak daha zor diye düşünüyorum. Vallahi cidden Hı? zor, cidden kolay değil. Şimdi ben bunu da burada hissediyorum. Şimdi Tabii ki bu ligi yeni yeni öğreniyoruz. Tabii ki birçoğu maçını izledik, ettik, bildik. Ama her ligin bir oyun kalitesi var, bir oyun mantıletesi var. Biz de ona ayak uydurmak zorundayız. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. Ekibimle beraber biz de yeni bir biz istekliyiz arzuluyuz. Hedeflerimiz var. Ama iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum dediğim gibi. Ama lig kolay değil. Gerçekten kolay değil. Her maç maçın farklı bir hikayesi var. Farklı bir oyun strateji üretmeniz gerekiyor. Sahaya göre, rakibe göre. Şimdi çarşamba bir Bursa-Yıldırım maçımız var. Cidden zor bir maç. Kolay bir maç değil. Hava şartlarda ne olacağını bilemiyoruz. Maç oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. sağın şartlarını bilmiyoruz. Onun için e, e, gerçekten kolay değil yani. Hocam liderin 7 puan gerisindesiniz. Playoff'un da bir sıra altındasınız. Evet. Ana hedefini evet. şampiyonluk mu yoksa? Önce playoff'unu düşünüyorsunuz. Olursa şampiyonluk mu? Yani şimdi bir maça eksiğimiz var. O maçı da liderle 7 puan şu an evet gözüküyor O maçı da kazanırsak 4 puanı düşüyor. Çok yakın. Burada da ilk 6-7 takım birbirine. Yani biz dediğim gibi tabii ki hedefimiz bir şekilde üst sila çıkmak. O şampiyonluktan mı olur, play-off'tan mı olur? Onu artık göreceğiz ilerleyen zamanlarda ama biz hep maç maç düşünüyoruz. Ben bunu hep oyuncularıma da söylüyorum. İlk geldiğim günden beri bir hedefi, hedefi hedef doğrultusunda buraya geldiğimizi söyledik, konuştuk. E, takıma da buna inandırdığımı düşünüyorum. Çünkü geldiğimde e, çok e, sağlıklı bir durum yoktu ortada. E, çünkü galip gelemeyen bir takım vardı. E, lige çok iyi başlamış e, bir Bayrampaşa vardı. 5 e, maçı 13 puan alıp ondan sonraki maçlar 11. E, haftaya kadar 5 işte puan almış bir e, Bayrampaşa vardı. Ee, şimdi de e, bir inişli olan bir takıma geçip işte o, o çok çabuk neticede almak da kolay değil. Ama e, çocuklara inandı kendimizi inandırabildiğimizi düşünüyoruz e, ekip olarak. E, devre arasında ufak tefek dokunuşlar da yaptık transferler gerekiyor tabii ki. Yani i̇yi oyuncu da bulmak kolay değil. E, devre. Biraz, arasında, evet. Çünkü hiç kimse iyi oyuncularını vermez. E, vermek de istemiyor. İyi oyuncu bulmak kolay değil. Ama e, biz e, birçok transfer yaptık. Çok da düzgün, karakterli ve takıma oyun sağlayabilecek oyuncular bulduğumuzu düşünüyoruz. E, i̇yi bir yoldayız. E, ve bunu işte değerlendirmeye çalışıyoruz. Peki devrası yapmak istediğinizde yapamadığınız transferler oldu mu? Ne olduysa hangi mekliler? E, aslında e, hemen hemen e, yapabildik. E, tabii ki bazı oyuncuların da zamana ihtiyacı var. E, burada biz e, sakatlıktan dönen Timur Kosovalı'yı alabildik. E, onun da bir, bir ay gibi bir zamana ihtiyacı var. Ama e, o da sahaya geri döndü mü e, ne kadar etkili olduğunu hep, hepimiz biliyoruz. E, sakatlığı olmayan bir Timur Kosovalı'yı zaten getirmek çok zor. Bunun e, evet. da bilincindeyiz biz. E, ama Sağolsun e, başkanımız işte Az başkanımız e, ve bütün kulüp e, orada biraz özverili oldu Timur da özverili oldu e, getirebildik e, kaleye e, takviyeler yaptık, topere yaptık, orta sahaya yaptık. Hemen hemen her e, bölgeye takviyeler yaptık çünkü e, şöyle uzun bir lig olacak, uzun bir maraton oluyor. E, biz Covidleri de Covid olma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor çünkü. Artık e, maç ertelenmiyor. Direkt e, e, hükme mağlup oluyorsun. Onun için kadroyu da geniş tutmamız gerekiyor. E, onun da gözü, göz önünde bulundurarak e, ona göre transferleri yaptık. E, maalesef İsa e, bileğini, el bileğini kırdı son maçta. E, ondan şimdi de bir ay uzak kalacağız. 1-1,5 bir, bir ay gözüküyor. Tam geri <gülüyor> gelmesi için. Ya ama işte e, maçta e, diğer forvetimiz Göksel e, yurt dışından getirdik Almanya'dan. E, oyuna girdi, golünü attı. E, işte bazen, e, bazı şeyler nasıl kısmet e, her maç başka bir oyuncu e, bir şekilde e, hikayesini katabiliyor takıma. E, bizim elimizde çok iyi oyuncular tecrübeli oyuncular da var. Şahin var, e, Aygüneş e, ondan sonra Fatih Şen'i aldık devre arası işte burçağı aldık, aldık Kale'ye Burçak'ı Stoper aldık yani aklıma gelmeyen başka arkadaşlar da var bunlar bizim tecrübeli oyuncularımız genç oyuncularımız var Mustafa Yılmaz var bize çok katkı sağlıyor orta sahamız Yusuf var Bünyamin var yani saymadığım birçok oyuncu daha var hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var bu karmayı da güzel bir şekilde e, sağaya yansıttığımızı düşünüyorum e, dediğim gibi e, iyi yoldayız e, daha daha iyi şeyler olacağını e, zaman geçtikçe in inanıyorum peki bu iki ismin dışında başka isim var mı yılların spor maç hazırlıklarında eksiklerimiz işte dediğim gibi e, yani sadece İsa Timur e, bir de Oğuz, e, Oza Madacı var o da sonradan katıldı onunla bir sakatlığı var. O da bir bir ay kadar zaman ihtiyacı var. E, o da devre arasında bize katıldı. Ya yani onun dışında şu an e, Erkan var. Pardon. O da çünkü devre arası ameliyat oldu. E, pupis e, rahatsızı ve bir fudu vardı. Onun da bir ameliyatını geçirdi. Ortalama onun da bir, bir buçuk ay, yüzde yüz e, yani hazır olmasını bekliyoruz. İşte 3-4 oyuncumuz var. Onun dışında da artık e, çok da fazla bir sıkıntısı olan bir oyuncumuz yok. Hocam şöyle bir baktığımda önünüzdeki 4-5 maç e, hep sizin yarışta, playoff yarışındaki rakibiniz. Yani bu süreçten şuanla ayrılırsanız çoğu maçtan, yani bence iyi bakıyor <gülüyor> Aynen. Bursa e, maçımız var, sonra e, Alanya, Kestelonia, sonra Düzcilonia, sonra da Ordu Sporlu oynuyoruz. E, bu dört maçımız var. E, i̇şte genelde e, şöyle bize karşı birçok takım hep e, geri çekilip e, e, oynuyor ve bizi e, oynatmamaya çalışan bir rakiplerle oynuyoruz. Ama bu, bu, bu oynayacağımız dört beş maçta biraz rakipler biraz da e, biraz daha üzüm üstümüze geleceğini düşünüyorum. E, çünkü bizim rakibe rakipler genelde bizim bize topu bırakıyor. Ama biz de zaman zaman topu, rakibe bırakmaya niyetimiz var. Çünkü dediğim gibi her maç farklı oluyor. Bu maçlarda hepsi playoff potasında olan takımlar olduğu için güzel maçlar oluyor, açık maçlar oluyor. Dediğim gibi bu ligde iyi veya kötü takım yok. Şimdi dediğim gibi ilk 5 maç 13 puan alan bir Bayan Paşa vardı. Ondan sonraki hani kağıt üstünde daha kolay gözüken maçlarda da birçok e, puan kaybetti. Onun için e, ilk başa geldiğimizde bunu söylemeye ve anlatmaya ve her seferinde aynı şeyleri söylüyoruz ki hiçbir zaman bir maçı e, kolay olmayacağını bilmeleri gerekiyor. E, çünkü e, bu liglerde e, çok fazla kolay ve basit maç yok. Gerçekten yok. Yani bunu her seferinde söylemek zorunda kalacağız ve kalıyorum. %100 konsantre ve %100 enerjisiyle oynamayan bir takım hemen sıkıntı yaşayabiliyor. Hocam bir şey sorusu bir soru 5 yıl sonra kendinizi nerede görürsünüz demiş. Uzun meclisinde hedefleriniz nelerdir? Tabii ki hepimizin hedefi var. 5 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum. 5 yıl sonra kendimi süperlikte görmek istiyorum tabii ki. Yani Şimdi biz bu yola başlarken bir hedefimiz var ne olursa olsun değil tabii ki yani iki yıl sonra bu işi bırakmak istemiyoruz hep bir hedefimiz var ben bu yola başvururken 2000 şöyle söyleyeyim 2014 yılında 2013 yılında başladım ben Antrenörlüğü altyapıda başladım yani ben şimdi Almanya'da doğma büyümeyim orada oradan altyapısına görmüş bir artık teknik adam olarak şunu söyleyebilirim ben direkt yukarıdan başlamadım ben o gitmem gereken yolla ilerlemeye çalışıyorum önce altyapı yaptım işte ondan sonra yardımcılık yaptım dediğim gibi bütün profesyonel liglerde çalıştım ya yani onun dışında çalışmadığım zamanda yurt dışında da bir şekilde kendimi eğitmeye çalıştım yani doğru veya yanlış onu ilerleyen zamanlarda bunu göreceğiz ilerleyen yıllarda ama doğru yolda olduğumu düşünüyorum. E, tabii ki e, teknik adamlık e, çok da kolay bir işti bizim ülkede. Biraz da doğru zamanda, doğru yerde, doğru takımda olmak lazım. E, bir de o var tabii ki e, ama e, şu an her şey güzel ilerliyor. Her zaman tabii ki hep e, e, ivme yukarı doğru göstermeyecek. Tabii ki zaman zaman sıkıntılarda yaşayacağız. Ama 5 yıl sonra tabii ki kendimi e, mümkün oldukça e, üstlüklerde görmek istiyorum dedik. Hocam bence sormak istediği soru Galatasaray Teknik direktör olmak istiyor mu? Ya da Militak Teknik Traktörü ya da Avrupa'da? Tabii ki. Ben, ben. E, olma, neden olmasın yani? Bizim hepimizin böyle bir hayalleri, bir idealleri var. E, futbol o kadar enteresan e, bir meslek ki be, antrenörlük ve futbol genelinde bir bakmışın çok yukarılardasın, bir bakmışın hiçbir yerde değilsin yani. Bir hedef olması lazım tabii ki bizim de hayalimiz de, tabii ki Galatasaray'da veya milli takımda veya herhangi başka bir Süper Lig takımda çalışmak var ama bizim için veya benim için en büyük tabii ki hayal veya hedef tabii ki milli takım veya Gal sayda. Yani. Peki. Mühimin Balat hakkında bir soru var hocam. Lig'e gidecek yeteneği var mı demiş? Seçimiz ee, var. Benjamin yetenekli bir oyuncumuz ee, e, ama tabii ki e, bunu çalışmadan et, e, olmuyor birçok şey. Ama yetenekli bir oyuncumuz e, diğer oyuncular kadar da e, e, yetenekli ama tabii ki biz her zaman Benjamin'i konuşuyoruz, ediyoruz yani kendi tecrübelerimizi ona da e, anlatmaya çalışıyoruz e, veya çalışıyorum ekip olarak, kendim olarak. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bünyamin'de de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman da işlemlerimizi bir şekilde sağlıyor. Ama kolay değil tabii ki bu sahalarda özellikle bizim içerideki oynadığımız saha şartları çok zor. Çok kolay bir saha değil. Bünyamin de daha teknik oyuncu. Kendini top tekniği çok yüksek olan oyuncu, oyun zekası yüksek olan bir oyuncumuz. Şu an... Ben geldiğim günden bu bugüne e, her gün daha çok üstüne e, katıyor ve daha da katacağını düşünüyorum. Evet, neden Bayram tercih ettiniz gibi seyirci sorusu var yine hocam. Yani şimdi Bayram Paşa neden tercih ettim? Yani e, projesi e, çok güzel, çok cezbeti beni. Bir de Adana Demirspor'dan gelmeyim ben, oradan da bir kardeş kulübü olduğu için böyle bir teklif geldi. Başkanımızdan kulübün. Böyle bir şey gelince de ben hemen tabii ki kabul ettim. Çünkü hedefim vardı. Şimdi her zamanda böyle bir teklif gelmiyor. Değerlendirmem gerekiyordu. Adana'da da kalabilirdim ama böyle bir teklif gelince çok fazla da düşünmedim açıkçası. Hemen kabul ettim. Bayram peşası olsun bana ilk teknik traktörlük deneyimi o şansı verdi. Ben de bunu işte bir üst lige çıkarak geri ödemek istiyorum. Ve İstanbul olması, Bayrampaşa'nın 40 bir cami olması, sevdiğim bir semtin olması, Çok çoğu maçını da seyrettiğim ondan, ondan önce de. Taraftarın önüne oynayamıyoruz belki şu an ama taraftarın da çok ateşli olan bir semt takımı olduğunu bildiğim için hemen çok fazla düşünmeden de sepete ve kabul ettim. Anladım. Peki idolünüz kim hocam? İdol olarak gördüğünüz kişi bir yerli bir yabancı desem? Yani idol e, olarak değil ama e, yani bir şekilde tabii e, ofansif futbolunu seven eden e, Arjantinli bir e, teknik direktör olmak istiyorum ama tabii ki bunu yapmadan önce de defansı da. E, defans yapmadan da olmuyor birçok şey önce defansı oturtmak lazım ama e, ofansif futbolu seven bir adamım yani tabii ki şimdi futbol öyle bir yol almaya başlıyor ki daha hızlı daha çabuk oynanıyor her şey yani daha çok düşünmen lazım yani bunları yapmak için de tabii ki birçoğu e, teknik direktörün bazı şeylerine bakıyorsun işte e, geçen sene bakarsan liverpool'da klopton sistemlerine bakarsın edersin ondan sonra Atalanta, Atalanta'nın e, oyun ofansif çok fazla gol atan çok e, değişik sistemle sistemle oynayan bizim ülkede maalesef hep 4-2-3-1 oynayan veya 4-3-3 oynayan bir e, bir sistem görüyoruz bizim ülkede. Ama hani, bir birçok bir yerde artık dünya 3-4-3'e 3-5-2'ye e, e, dönmeye başladı. İşte bunları da tabii ki e, biz göz önünde bulunduruyoruz. Ama dediğim gibi ilk başta. Yani bu liglerde bu tarz değişiklikler yapamıyorsun. İşte takımın da buna uygun olması gerekiyor. Ee, i̇dol, net bir idol söylemiyoruz ama tabii ki biz e, işte Klopp'a bakarız. İşte bizim ülkede e, çalıştığım bir koca var Fatih Terim. E, e, tabii ki burada en, en, en, en ön planda olan e, o teknik tövbelerimizin bir tane Şenol Güneş'le çalıştım. Michael Kocaman'la çalıştım. Hikmet Kahraman'la çalıştım. Ee, birçok iyi direktörle çalıştım. İşte her keresle çalıştım. Var ee, İşte birçok e, teknik direktörden birçok şey alabildim diye düşünüyorum. Tabii ki a, almadığım birçok şey de var. Tabii ki her şey pozitif değil. Negatif şeyler de var. Kendime göre. Onları geride bırakıp e, pozitifleri al, al, aldım diye düşünüyorum. İşte her şeyden böyle bir mix e, var ortada. Ama günün futbolunda herkes tabii ki şimdi çok bir klişe oluyor işte geçen sene Liverpool'un e, Klopp'un sistemi vesaire vesaire ama e, net bir idol kendime görmüyorum belki de e, bilmiyorum bu kimsenin oyunla e, şey yapamıyorsun yani kopya edemiyorsun bir her takımın farklı bir sistemi her takımın farklı oyuncular var ona göre de uyum sağlaman gerekiyor. Hocam bir soru var. Bursa Yıldırım maçında Berkay Ceylan mı oynayacak? Kovret demiş seyircimiz. Daha bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü dediğim gibi İsa e, sakatlandı. E, Timur yok. E, Göksel Aman'dan e, sonra da oyuna girip 3. E, golümüz zaten oyuncu daha %100 hazır değil. E, bir 90 dakika çıkarması e, çok zor gözüküyor şu an. E, ya yani elimde de kaldı. E, şimdi yani Berkay var, Kerem var forward oynayabilecek, Şahin Vert yani bu üçten, e, yani üçü de yüz net forward değil e, ama bunlardan birileri e, bir şekilde değerlendirmek zorunda kalacağız yani elimizdeki oyunculara göre e, hangisini daha uygun dediğim gibi şa saha şartları da çok önemli e, çünkü kar varsa sahanın e, oynayabileceği yani o şekilde çok ağır bir saha olacak Nasıl sağ çıkacağız? Kiminle nasıl çıkacağız? İnanın ki şu anda daha bilmiyorum yani. Bugün sizin grupta Sultan Bey diye spor var galiba. Doğru mu? Evet. Aynen. O, o takımdaki futbolculardan biri fotoğraf atmıştı. Sultan ee, yani Sultanbeyli'nde bile o, o kadar kar var ki Bursa'da da çok fena kar bekliyor. Marmara bölgesinde genel olarak öyle hakim. Yani, ben maçın yani. muhtemelen başlayabileceğini düşünüyorum. Yani her yerde kar yağıyor ama şimdi 3 gün sonra olacak maç. Şimdi tabi ki meteoroloji bir geceden bir diğer günler değişebiliyor. Şu an şu akşamada sanırım Bursa'da da kar veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama biz her türlü maça gitmek zorundayız. Ondan sonra maç saatinde hakemler kararı verecek. Biz de ona göre hareket etmemiz gerekiyor. yani. Ha, çok inanılmaz bir kar yağar şimdi bu gece ve yarın. Belki de salı yola çıkmayabiliriz ama öyle bir şey olduğunu şu ana kadar hiç duymadım, görmedim de, hatırlamıyorum e, da yani her türlü sanırım Bursa'ya gitmek zorunda kalacağız yani. Yani yarın ki Bursa Sportuza, Spor maçının maçının önce konuşuluyor çok ciddi bir şekilde bugün. Öyle, yani şimdi bu <gülüyor> Burada var göz önünde bunları haberleri alıyoruz tabii. Bursa'dan da bazı resimler geldi, gördük. Ee, yar, yarını beklemek zorundayız ben Salı'yı. Ona göre de biz planlarımız, antıklarımız yapıyoruz. Ona göre de hareket edeceğiz. Peki evet. hocam, klub demiştiniz Olan Kabak'la ilgili bir soru geldi. Bu da başarılı olur mu? Almanya'dan İngiltere'ye geçiş, oyun sistemi hakkında fikirlerini almak isterim demiş. Şimdi e, İngiltere'yle ilgili çok farklı birlik. Yani hem e, güce kuvvete dayanıklı hem e, çabuk e, ve çok farklı birlik olduğu için oraya uyum sağlamak çok kolay değil. Şimdi zamanında bilmiyorum hatırlar mısınız Cristiano Ronaldo Portekiz'den İngiltere'ye gidince yani fiziki olarak çok farklı bir Cristiano vardı. İki sene sonra inanılmaz bir gelişme kaydetti. Ondan sonraki diğer senelerde de şimdi oraya önce bir uyum sağlamak gerekiyor. Bakarsak Çağlar Söğüncü ilk transfer olduğunda da ilk sezonu hiç oynamadı hep hazırlandı, antrenmanlara alışmak zorunda kalıyor. İşte orası sisteme uyması gerekiyor. E, Fizik olarak da e, gelişmesi gerekiyor. Bu anda Cengiz de komisyen alınmıyor. Aynı şeyde Cengiz aynı şeye geçerli bu süreden. Şimdi e, çok fazla e, forma şansı bulamıyor ligde belki ama her şey zaman istiyor. Ozan da aynı şekilde bunu isteyecektir. Oraya uyum sağlaması gerekiyor. Farklı bir sistem, farklı bir ülke, farklı her şey farklı farklı bir antrenman periyod, e, periyodu geçiriyor. Gelecek. Bir zaman tanımak lazım. Ama e, şunu söyleyeyim. E, Liverpool sistemine uygun bir oyuncu. Çünkü önde oynayan bir takım olduğu için e, çok geriye yaslanmayan bir takım olduğu için Liverpool e, tabii ki ozan, kabak, çabuk, hızlı, e, kuvvetli e, dinamik oyuncu stoperler gerekiyor orada. Onun için Uyum, sağlayacak, uyum sağladıktan sonra e, ve o ligi alıştıktan sonra e, Ozan e, yolunu yapacaktır. E, e, i̇nşallah da diğer oyuncular gibi burada çok e, çağlar çok büyük bir örnek e, bekledi. Bir sene hazırlandı. E, antrenmanları, sistemi, her şeye alıştı. Dil önemli çünkü o ülkelerde. E, buna çok önem veriyorlar İngiltere'de dil bilmelerin oyuncuların. Çünkü sahada e, iletişim çok önemli. E, birçoğu yabancı futbolcu görüyoruz bizim ülkede. 4-5 senedir burada ve hala e, sahada anlaşamay anlaşamadıkları oyuncular var. Bu çok büyük evet. su, o ülkenin veya ortak bir dil olması gerekiyor sahada. E, o da İngil İngiltere'de. tabii ki onun e, avantajı şu, her yabancı İngilizce konuşma e, konuşabiliyor. E, İngilizce bir dünya dili olduğu için, bir ortak dili olduğu için alışıktan sonra e, herkes orada oynayabileceğini düşünüyorum. Ozan da e, kesinlikle yolunu yapacaktır. Hocam panover çıkışsınız bir soru gelmiş bununla alakalı. Türkiye'de 3. ligi Almanya'daki hangi ligle eşit bölüyorsunuz? Demiş. Türkiye 3. ligini Almanya'daki hangi ligle eşit bölüyorsunuz? Demiş. Hangi lig seviyesinde yani? Yani üçüncülük seviyesi ve oranın yani ama üst yani dördüncülük gibi değil tabii ki Almanya yani orada şimdi dördüncü ligin üst bölgesi diyelim ve Almanya'nın üçüncü ligi eş değerinde olduğunu düşünüyorum yani Hocam Timur'la ilgili çok soru geliyor ama bu dörtlü önemli maçlarınız var. Mesela Düzce Spor maçına yetişeyim mi demiş bir seyirimiz Ne demiş? Timur Kosabalı, Düzce Spor Maçı'na yetişebilirmiş şeyimiz. Ee, yok. Yok yani Düzce Maçı zor gibi duruyor ama e, beklediğimizden e, daha iyi durumda e, Timur. E, biz her gün fizyoterapistlerimize ve doktorla e, görüşülüyor. E, aslında e, e, beklediğimizden daha iyi durumda. Ama net hangi maça yetişir onu e, bilemiyorum gerçekten. O bu iyileşme sürecine bağlı. Yani net bir e, gün vermek çok yanlış olur. Hocam yeni transferlerden en çok hangisinden memnunsunuz? Adem Başak. E, şu an hepsinden aslında memnunuz. E, Bazıları biraz daha oyun sürecini biraz daha uzun sürüyor. Tabii ki takıma da alışması gerekiyor. Ama e, biz hepsinden memnunuz. Artık. Aslında şu an e, e, gerek karakter olarak gerek e, oyun performansı olarak ve antrenman performansı olarak şu, şu an e, memnun olmadığımız hiçbir oyuncu yok. Peki, indikin gidiş hakkı hakkında genel durum istemişler Bayram Koşu özelinde. Sizce hangi ilk takım <gülüyor> yani çıkar, bu gruptan çıkar diyelim ya da? Yani şimdi e, herkes birbirine çok yakın. İnanın e, burada mesela... E, Hocam başımdan bir şey söyleyeyim. E, Mesela ikinci ligde Eyüpspor en yakın takipçilisinde 7 puan fark atmış. Evet. Siz altıncı bir sıradasınız. Liderlerinizde 7 puan var. Yani çok yakın dediğiniz gibi puanlar. Ya, biz de gerçekten çok yakın. Şimdi e, ikinci ligde bakarsak Manisa diğer tarafta zaten inanılmaz bir puan fark atıp da mağlubiyeti olmayan e, bir takım. E, diğer tarafta Eyüp en yakın takipçilisinde dediğim gibi 7 puan var. E, ama biz de o kadar değil. Yani Ben dediğim gibi biz kendi, kendi kendimiz için söylüyorsam Lider'le 7 puan var. Bir maç eksiğimiz var onu kazansak 3 puana düşüyor. Çok yakın herkes birbirine şu an. Mesela geçen sene Aksaray final oynadı. Finalde mavi oldu. Bu sene yine favorilerden bir tanesi bizim grupta. Ama oradan şimdi bir Kerkit takımı var. Hiç belki de birçoğunun kabul olmayan bir takım. şu an liderliği zorla zorluyor. Neden? Ee, ve sürpriz takım olarak e, söylenen bir takım. Bursa da keza öyle e, kimse beklemiyordu belki Bursa'yı e, burada. E, Karaköprü favori olarak lige başladı ve e, şu an e, bizim maçtan sonra 9 puan fark var e, playoff patasına. E, onun için e, bu takım çıkar diye diyemiyorum. Şu an öyle bir durum yok çünkü. Anladım. Sizeye zorlayan takım kim diye sormuş birimiz. Bizi benim mi bizi mi Bayram Paşa mı? <gülüyor> evet. Vallahi şu an 7 takımda 7 maçtır. Bizi oynadığımız maçlarda bizi en zorlayan takım. Silivri deplasman çok kolay bir deplasman değil. Mesela orada oynamak çok kolay değil. Ki Siviller bizden sonra mağlubiyeti yok. Ee, ondan sonra e, Karaköprü bizi son maç çok zorladı ama çok kaliteli bir takım ee, yani kolay hiçbir maçımız geçmedi aslında bakarsanız ama e, çok zorlandığımız maç Silivri diyebilirim ve son hafta Karaköprü gerçekten kaliteli bir takım, çok tecrübeli bir takım, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım ee, ki e, 1-0 yöne geçtikten sonra 2-1 mali duruma düşüp maçı kazanmak çok kolay bir şey değil yani ee, Gerçekten kaliteli bir takım. Aslında bu durumda olmaları da çok enteresan. Hocam, Bayrampaşa taraftarlarından birçok destek mesajı geliyor. Sizce taraftar olsaydı, maçlar seyirciyle oynasaydı, puanınız 29 değil daha fazlası olur muydu? Vallahi, i̇çerideki maçlarda tabii ki biz Bayrampaşa'nın taraftarlarının eksikliğini hissediyoruz. Çünkü dediğim gibi cidden ateşli bir taraftar grubu var. Sem takım olduğu için çok da hem sey hem yani seyirci olarak rakibe de baskı kuruyorlar, yani hakeme de baskı kuruyorlar. Kötü anlamda değil tabii ki bu. Ama içeride tabii ki Bayram Paşa taraftarlarının bizim maçı olsa çok farklı olurdu diye düşünüyorum. Belki bir her maça artı bir puan demektir Bayram Paşa taraftarı. Şu an daha fazla puan olma ihtimali yüksek de yani. Peki. Ee, bir soru daha soracağım ben. Şimdi biraz futbolculuk döneminizle ilgili birkaç soru soracağım hocam. Ee, Galatasaray'da oynadınız. Birçok takımda oynadınız. Sizin e, oynamaktan en keyif aldığınız futbolcu ve teknik direktörü sorsam. Ee, şimdi Galatasaray'da mı genel anlamda mı? Ya Genel anlamda da olabilir. Galatasaray'da da olabilir. Yani Türkiye'de dediğimiz gibi birçok teknik direktörle çalıştım ama Galatasaray'da tabii ki şimdi orada şöyle. Eee hepsiyle oynayabildim. O son jenerasyonu yakalayabildim. işte Kaptan Bülent olsun, Mondragon olsun, Ergün Pembe olsun, işte Davala olsun. Hasan Şaş'tır, Emre Aşık'tır. Hakan Ünsal, yani saymadım. Arif var, Okanal Ar var. Yani herkesle oynadım bir şekilde. Birçoğuyla. Eee onlar da benim zamanında benim aslında efsanelerim de veya işte onlarla büyüdüm aslında bakarsanız Almanya'da. onların maçlarını izleyerek Avrupa'da çünkü şöyle benim jenerasyonum ben 78 doğumluyum. Benim jenerasyonum e, 3 artı ve 3 eksi o yaş grubu Galatasaray'la e, bir şekilde e, yurt dışında ayaklaştık. Avrupa'da maçları Galatasaray o zamanlar hep gidiyordu. E, ve Avrupa'da başarı olan tek Türk takımı o zaman onlardı. Eee işte biz onlarla büyüdüğümüz için o takımla Galatasarayla ve o oyuncularla birden kendimi onlarla aynı sahada bulmak çok heyecan vericiydi benim için evet. tabii ki çok kolay çok heyecanlanmışım bakarsanız ilk. Ondan sonra da Fatih Terim tabii ki hocası olarak benim çünkü kulübe Fatih Terim getirdi o zaman. bizden taraftarı oldun. mesela UEFA evet. Basını kazandıkları sene ben Dortmund maçlarının tribünden izlerken birden kendimi sahada buldum. Florya'da buldum. Çok farklı bir duyguydu tabii o. Yani onlarla oynamak çok gurur vericiydi benim için. Fatih Terim'le çalışabilmek çok gurur vericiydi. Tabii ki birçok şeyde öğrendim. Onlardan da öğrendim. Oyunculardan, hocadan. yani Mesela Oyuncu Frank Ribery geldi. İnanılmaz bir oyuncu. Yani onunla oynamak çok farklıydı. Çünkü 6 ayda hissettirdi neler yapabileceğini ve neler olabileceğini ki ondan sonra ayrıldıktan sonra zaten Ribery neler yaptığını biz herkes gözlerimize şahit olduk. Yani çok iyi oyuncularla beraber oynadım çok şey de gördüm. Çok iyi teknik direktörler çalıştığımı düşünüyorum. Içinde. Fatih Terim başta olmak üzere, Şenol Güneş ayrı, Aykut Hoca, ayrı. Çok iyi hocalarla çalıştım dediğim gibi. Çok da iyi oyuncularla beraber futbol oynadığımı düşünüyorum. Çok iyi. Şöyle söyleyeyim aslında son jenerasyonu bizim zamanımıza çok farklı o oyuncular vardı. Yetenekler çok farklıydı. Şimdi biraz daha her şey yeteneğin dışında güce, kuvvetli dayanıklı olduğu için e, bizim Cine çok farklıydı. Yani çok e, ayrılacaklı oyuncular vardı yani. Anladım. Yani, Peki unutamadığınız maç desem, tamamınız bunu desem, niye anlatmak istiyorsunuz? Yani unutamadığım maç, e, birçok güzel maç oynadım. Ama benim için bu e, bu her zaman çok farklı olacak çünkü ilk e, de oynadığım ilk Galatasaray'da ilk 11 oynadığım maç ve ilk maçım aslında Galatasaray adına o derbi maçıydı e, Galatasaray Fenerbahçe derbisiydi. E, tabii ki o aklılarda hep kalıyor. Ondan sonra ilk profesyonel maçım e, oynadığım Adana İstanbulspor İstanbul spor maçı 2000 2001 sezonu. Bunlar ayrı maçlar tabii ki. İlk golüm. çok farklı o anılar kalıyor tabii aklında. Attığım goller Diyarbakır'a attığım güzel gol vardır, Manisa'ya vardır. Yani farklı farklı güzel goller yani. Orta saha olarak 20-25'e yakın gol attım. Birçoğu da çok yani ve jeneriklik goller oldu. O da benim şansım. Güzel anılar yani.